Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Sevilen Adını Sen Koy dizisi, 8 Haziran 2018 Cuma günü, 365. bölüm ile sezon finali yaparak, izleyicilere veda etti. Adını Sen Koy dizisinin, 366. bölümünde, neler olacak bu sorunun cevabını vermeden önce, sezon finali olan 365. bölümde neler yaşandı hatırlayalım. Ömer'i bir sürpriz beklemektedir. Zehra Ömer'i romantik bir tura çıkartır. Jülide çok korkmaktadır. Kötü rüyalar görür ve bunu Ömer'e anlatmak ister. Mutluluktan uçan Zehra ve Ömer çifti. Başlarına gelecek kötülükten habersizdir. Üzücü bir sürpriz onları beklemektedir. Diğer taraftan da İpek şirketten ayrılacaktır. Aysel ve Salim de karşılaşırlar. Ve sezon finali bu şekilde biten adı Sen Koy dizisinde, yeni sezon 366. bölümünde. Neler olacak işte detaylar, tahminlere göre Ömer ve Zehra ölüm tehlikesi altındalar. Ercan bu güzel ikiliği cani bir şekilde, insafsızca diri diri yakmak istemektedir. Ercan Evi yakar Ömer engel olmaya çalışacaktır, fakat başarılı olmayacaktır. Zehra yanmaktan son anda Ömer tarafından kurtulacaktır. Zehra baygındır ve dumandan zehirlenmiştir. Ömer Zehra'yı hastane götürecektir. Ve Zehra yoğun bakıma alınacaktır. Umarım Zehra ölmez. Ömer ve Zehra çifti mutlu bir şekilde yaşarlar. Yeni sezon çok dramatik başlayacak. Sevilen bizi sürprizlerle seyirciyi şaşırtacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.